Ben başlattım çuva kaydı. Hadi kolay gelsin. Sağ abi. Hadi bakalım. A arkadaşlar kim at diyecek? Ee, fazla şey olmayı yere atlasın yapayım? abi Fırat. Nereyi istiyorsun abi? Var mı aklında bir yer veya? bizim oh, oh, mi oynayalım? Siz atlayın. istediğiniz yere atlayın. Tamam abi. Benlik düşünme. Için... <gülüyor> Ölmeseydik iyiydi. Şuraya <gülüyor> geçirme. Aynen abi inşallah ölmeyiz. Biz de emo olduğu sürece ölmeyiz abi. Hadi bakalım. Evet. <gülüyor> Youtube'dan engel yok kanal. <gülüyor> engel yok kanalını takip ederim abi. Evet. Ben etmiyordum abi şimdi birazdan şey bakarım. Abone olurum sana. Sıkıntı yok. Evet. Ooo çok iyi abi. vallahi çok iyi bu arada ciddi söylüyorum Bence de kanalın adı da çok iyi engel yok abi ben, ben hayat boyu engel yok dedim demeye de devam ediyorum bakarım ne olacak aynen öyle abi Ay. Hayatta hiç bir şey engel yok abi zaten sen sen herkes örneksin abi Hep cesaretinden e, hayatta pes etmemen <gülüyor> tutunman bizim için örnek herkes diyordu sen bu oyunu oynayamazsın valla kral ile oynarım <gülüyor> Bak şimdi oynuyor ama herkes şimdi görsün abi işte. Vallahi oynuyorsun bu arada. Silah buldum kanday tamamdır. Tamam abi. Alan. Ya... Araba bakalım. Silah buldum abi. Arabayı bana bırakın. Araba benim için. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> tamam abi tamam, bulursak abi. alana doğru giderim abi istersen. Çünkü buraları lutladık gel abi. Evet. Alana doğru koşalım abi. Tamam abi. <gülüyor> Araba var mı? Muhaf. Bulursan kayalım. Ya biz baktım abi ya. Ya biz en başta bu oyun içinden kendi arabamızı alamıyorduk. <gülüyor> keşke öyle bir şey olsa abi, abi ama yok bulduğun arabayla bu... sonra... <gülüyor> madem madem kullanamaycaz o arabayı bize niye veriyor? Allah. aslında bir bir mantıklı, bir mantıklı abi ya aslında öyle bir sistem olsa iyi olur abi ha istedin arabayı falan böyle mantıklı değil mi doğru abi bence de mantıklı valla İstediğin arabaya al sürdürüz ne olacak ki zaten yok yani oyun içinde araba vermiyor mu sana? İşte öyle bir sistem yok abi ya keşke olsa da yok yani Envar, Envar Envar Tay'da araba veriyor ya abi şeyde e, Evet abi da. Oradaki araba almak insanı olmalı bence aslında aynen abi düşündüğün zaman olması lazım da işte Yapmamışlar abi ya ben alana doğru koşuyorum mu? Tamam abi alacağım. Amin abi ben de koşuyorum ya sen, Sana 2 numara geldi abi Siz onun alana Fırat seni götürsün abi alana Biz de gireriz abi şimdi <gülüyor> Sana araba ayarladı abi Öze, evet. Özel şoförlük yapıyor <gülüyor> Özel şoförümüzde var Vay Allah verdi sen Aynen Abi sen elgesini ne daldın? Ben bakarım. Abi, <gülüyor> abi takılıyor mu? Değil mi yani? Yok yok. Yem o sen de gel. Oppa <gülüyor> toplanın. <gülüyor> Baskın abi 70 kişi var hala. Aynen aynen. Beraber lo temizleyeceğiz işte haritayı temizleyebildiğimiz kadar. Yani. Ne yapabilirsek? Yapabileceğimiz en iyisini yapma evet. Aynen öyle abi. Yap. Her öyle. şey her şey de öyle abi zaten. Yapabildiğin neyse onu yaparsın. Yani. <gülüyor> Abiler buraya sıkar bıraktım 240 mermilli someone sold some abi yani? senin silahı yoktu istersen az sense karı Abi ne yap abi Aynı abi, abi alsın sursan. ya Dur ışat atayım mı lan Lan ne gibi bomba lan bununla bir stream nereye Alo lan al abi ya Bombalayı boşver abi ya sen Pompalıyı... silah al abi o attığı şeyin Bombalayım bıraktım He yine var mı abi üstünde Yelek, Ye yelek yok abi şu an. Abi e, burda ikinci seviye yelek var gel abi benim yanıma. 3 üç, üç numara. Abi ikinci seviye koydum. Abi. Bir dakika geliyorum şu an. Tamam, tamam abi. Evet. Hadi gidek alanına doğru. Benim Gidelim dur abi şey alsın da gele. Gel abi. O yukarıdan şeye kaskal, aşağıda da yelek var abi. Onu da al. Abi, ee, e. ben, aşağı gel abi. Ben çatıya, çatıya abi. Aynen çatıdan aşağı gel abi. Abi çatıda çatıda 2 kazık orada abi. Hı hı. Aynen gel abi aşağı buraya. burada da yelek var abi ikinci seviye. I got supplies. Bak i̇çeride. abi işaret attım görürsün. İçeride değil mi? Aynen içeride abi gel bana bana doğru abi beni görüyorsun zaten. Geldim, geldim gel abi. Geldim geldim. Hmm. Burdayım abi. Geldim. Ha gel abi. Yelek burada abi. Tamam. Tamam gel abi se hepimiz iki setiz. Yine abi ha hadi gidelim Fırat. Sidi ulaştırıyorum lan kutra. bakmayın artık. Yok abi ne ya olacak? Ya abi ne ya. Aa, hala 50 kişi var. Sağlam bir oyun olacak. Aynen abi. Aynen, aynen abi. Fırat abi, buralar sıkıntı ya bence Valla ben bir şey bulamadım Buraya gelmemişler ya, ya aynen biraz sıkıntı Lut, Buraya gelmemişler. Aynen abi lootlanmamış Yavaş yavaş lootlayalım abi İnşallah adam yoktur da Aşağı doğru iniyorum ben titim yok. sustum da yok. bende var. aşağıdan toplarız ya. Bende sargı bezi var. Ben. bende de var da. O pek iş yapmaz abi ya. Ağır basıyor ya. Yani fazla hullenmiyor. Git bulmak lazım abi. onun için. Tit bulmak lazım da. Abi burada bir sürü 556 var. Kucağa tedim yazdım. Burada çok işe yok yok. Vuruyum baka ay cissss aslında bizim şey vursa da olurdu abi ya neyse Dur bak Abiye salsak da olurdu abi önemli değil ya Vurmuş de abi, Birinci abi, olalım da inşallah Kim vurdu bunu? <gülüyor> abi onu ben vurdum ya Elle et abi B Bizim e, e sporcu vurdu abi Ehehehe <gülüyor> Estağfurullah abi. İyi vurdu <gülüyor> Telefondan oynuyor abi bu arada Abi işte iki elle oynadın mı telefon kolay ee, Tek elle oynadın mı Abi ben oynayamıyorum mesela Herkes oynayamaz telefon zor ya <gülüyor> Ben oynayamıyorum mesela yalan <gülüyor> yok Oynayamıyorum Tek elle telefon O da yetenek olur. abi ya I got Aynen I got Abi <gülüyor> Vallahi elli elinde olsa benim açımdan zor Ben oynayamıyorum <gülüyor> Telefondan Kontrol edemiyorum Ya yani alışanlar için ayrı bir şey abi ya Fırat da telefondan oynuyor ya, abi mesela Aslında Çoğu kişi telefonda oynuyor Aynen abi Ben, ben bir de mouse kullanmıyorum ha. Ha, Anladım abi icatıya çıktım ben bu arada yüksek bir yere çıktım tamam abi bizden fazla uzaklaşma da abi geliyorum. haritada görüyorsun zaten geliyorum tamam abi çok tamam abi. çok yakın olmak lazım geliyorum aynen abi dur sen almaya geliyorum abi geldim geldim tamam abi sende kit yoksa ben sana gel bir tane Kit attım abi buraya. Al abi bunu. Gel abi yanıma. Bunu basarsın canına azaldığı zaman. Geldim. Gel abi. Ha, far var mı? Vallahi bir tane var, başka yok. Tu tamam bile. Hadi işe açılı varmış. neyimiz var mı? Tamam. Uzun şarjör. Yok, abi. Şarjör diyor abi ya. Aynen. Evet, arabayı alıp giderim abi geliyorum ben getiriyorum abi arabayı sana alana giderim <gülüyor> abi, abi. 5.56 bulamadım ya bende var 320 tane ben sana atarım bir 50-60 tane mesaf vardı vardı tamam. 5.56 ay 5.56 değil pardon 7.60 ya ha 7.60 yok bende ya, ya. sk senin tamam, yanına tamam, bırakmış gel abi kral arabadan bir sana? İniyorum abi. Abi atlayın. Tamam, bizimkileri al abi. Şurada abi sağ her... taraf. Ay tak, ben mutlak, bu hak yani. Siz arana gelebilir misiniz ya? Abi aran dışına gidiyor. Abi dur dur, dur. yöne çektim. Tamam. Aynen, yolu takip et abi. Dur buracan. <gülüyor> buracan yapma, yap. evet. O yöntem. Heh, tamam. Alana gidelim abi. Gem var mı araba? Geldim, geldim. Aynen, geliyor abi size. Allah'ı bekliyosun Kaya'ya çaptık Hay be mantaşı bu yok yani Abi canın azalmış Bustun var mı? Var abi bir yara bandı sar e, Yara bandı sar bir de e, enerji içeceği veya hareket seçim <gülüyor> var mı abi? Ondan da işte bir tane Bir tane hareket bir şey. Aynen abi iç ondan hadi gidelim şimdi sür abi istersen Sağur gelmene O canını yavaş yavaş doldurur abi Sağur gelmene Fırat gel Geliyorum Millet diyecek karamasını meyledim Abi atla. Abi gidelim Alan alana gidelim abi. Tamamdır dedim. Alana gidelim mi şimdi? <gülüyor> Burada araba yanıyor. Eee Alana gitmemiz lazım. Ha biraz sağ tarafa doğru git diyorsan ha o tarafa doğru. Ha bu uçurum tabii. Aşağı doğru Vay Bu arkaday. Gideyim de yo bir yerde yok yine <gülüyor> Kaldık. Abi geri gel. <gülüyor> kaldık. Oradan. Kaldık. Kaldık da. Vallahi kaldık burada. Alana kaldık. <gülüyor> Boşum alana. <gülüyor> kaldık. Abi çık de. Vallahi kaldı abi. Çık Gel. <gülüyor> olsun ya gideriz daha zaman var abi ya devam <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz abi ya <gülüyor> ya arabayı. olsun vallahi endrop attı aynen abi endrop attı kalabalık olabilir diye oraya bir pusu at Aynen orada baya bir çatışma çıkar ya. Oradan biz kıyam olsun. Sonra biz gideyiz. Biraz kasma var. Kasma var aynen. Ben ne var? Abi. abi araba geliyor kasma bak. geliyor. A aynen bir yerden araba gelecek geçecek abi kasma var. Bilgisayarda biraz takılma var abi. Ben de, de var biraz. Aynen abi şey araba geçince yapıyor ya genellikle. Hayır arabanın içinde Bakalım. Çalana girelim abi yok. Ne şey var burada? Amurda, amurda bir şey var. Ee, nasıl deyip? Eee dürbünlü silah var abi. İhtiyacı olan var mı? Ya anladım abi. Valla benim yok, ben Baba, tamamım ben abi. Ben tamam abi ya. Tamam. Adam bana sallıyor. Gel alana girelim abi. Gel. Oyuncun bot mu o? Bot kalır mı oğlum? Adam işte. Nereden atıyor Emo? İnfa atabilir misin? Helal. Bilmiyorum ki. Göremedim. Fırat nerede adam? Ben... adam mı? Fırat abi nerede atıyor? Adam mı var? Helal çok iyi burada şurada. Aynen abi ne abi durum? bizim yanımıza doğru gel abi. Allah zaten geliyor ya. Fazlasını bilmiyorum da. Biri daha var. Vurdum. Helal. Bir daha vurdum. Az can var. Can can kek <gülüyor> kasıyor Abi. E Alana gel abi hemen şuraya kavral alalım Geliyor İçe, içeride bekle istersen abi Ben bir daha baydım o vurdun Fırat kaldırdı geri Salla salladı Vurdum Vurdum vurdum bir tane bat yedi şunun arkasına kaçtı Abi ben Gezali burada neyi salladı de lan? Şuraya geçti. Mavi evde. Mavi evde. Mavi evde Mavi evde Mavi evde şurada. Aynen abi bir tanesi orada aşağıda onlar arasına geçti abi Şuna kıratıyor Baydım abi Tekrardan Mavi evde Bırak Aynen. yanına adam geçirmeyin isterseniz Tamam Arkadan yine gelirdi o Girdi İki kişi ya Bardı beni Abi keşke açığa gitmeseydin ya Siz devam edin De devam Keşke edin. açığa gitmeseydin devam, abi ya Bekleseydin devam, devam, devam edin Ta Tamam abi Çekilme cek devam edin sıkıntı yok Bire soldan açıldı. Basının düştü bu arada. Hala Hala okay, değil değiştireceğim. İçeri arkadaş da geldi. Basalım mı? 2 kişiler herhalde ya. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Adamı baymaktan ciğerim soldu ama dönmüyor <gülüyor> Arkadan da birileri salıyor. Diğer taraftan alana girdirmeyelim diyeceğim de vuracağım. Biz de alamışız. Arkada durup bıraktılar. Yerde al, yerde vurun. E ee, mermi gitmiyor. Onun sıktığı geliyor da patlıyor ha. Aa adam baktı. Vur şey gelecek Adam geliyor ha. Oo. Ben arkadan sallıyor. Sıktı ya. Öyle bir sıktı ki? EM orkandan aldı Abi çok arada kaldık ya. Jog Ejinişi Gördüm adamı çok buraya geliyorlar. Arkamdan atıyor. Evet, arkanda çıktı. Try Adam. Bir daha yedi. Ya öyle hasar kastım kill yedi ki alamıyorum ki Daha öyle abi. Adam burada, burada. Aa yakın. Demo sağ geldi. De Abi tek Abi tekli. Biliyorum ama rahat oynayamıyorum. Emo kafan sıyrdı bu arada. Gördün mü bu arada ki? Ermen. Evet, evet. Abi çok. Aha. Şurada buldum. helal çok güzel abi daha çok adam var biraz hacı anlamamız lazım cam bas emo e, mk var gel sen mk'ya daha çok iş yapacaksın bence sen bilirsin abi broza var, var. broza var ya ya sen bilirsin nasıl istiyorsan da ooo avm varmış Uf. <gülüyor> <gülüyor> hadi be. Aynen. Bakmadık arkaya. Adam bu nasıl bu? Bu nasıl bir sprey ya?